Music Nef var geride kalan bir de onun deli gönlü Karanlık yanımı gördüm. Dellerim seni gömdüm Gelilip sövdün ateşi yaktım Kolaysa gelip söndür Gemileri yakıp gidenler bak Yüzerek geri döndü Sağ solu belli olmaz sokağın gel Retin namusu dolu Oyunda biz varsa eğer bu oyun senin kabusun oldu Kasvetli gecenin birinde hapis Tayfan taarusu onu tuzak yolu Yakın sonra hazmıt bakır Bu da soru Anlat canını nasıl yaktım Bu sanata onlar nasıl baktı Ayak altında basamaktın Kasıl artık ocak pas attı Bu bana haktı Bedenimin bir yanısı ya halp bir yana aktı Sözlerin gece mermisi ondan düşmanlarımın kana aktı Dava dedi yola çıktık ve terk ettik bu zorma şehri. Sahilde buldum kendimizi verdiler ele sonra çekil Sorma şekil derdimiz yok öyle Olanda oldu morga teslim Rest atıp kestim varsa bu yoldan çekil Tamam ki bana bu ritmi bağla Ölüme ne olacağım burası ocak Nasıl mı olacağım seni geri korkak Sokakta mafya Beş şapara Sizin kafanızdaki kırk tilki Benim kafamdaki bir topal tavşanla Baş edemez Beyni almaz beynin kes Dengim olamaz topal tavşan kovalar Tilki kaçacak Katar yapma yeraltı elim evim benim rapim Kalemim kanlı seni öldürene Tek yazacağım. Beni görünce atla gelir sokak Servisi gara sigara bak yoluna yolun yok Cebim boş ocak boş Sokaktan uzak dur bu mafya kafadan Aslan. beni gören Ya benim kafam doldu kalabanı Sokaktaki bütün mafyalar benden alır yetki. Kansızlar kaçar. Beşli varın beşi beş değil sokakta mafya. Atar sana tokay. Hey. Tamam ki bana bu etme balay. Ölüme ne olacağım burnazı ocağım. Asımı oncam seni gece korkak Sokakta mafya Korkak. Sokakta mafya, beş şabağla <tık> Tamam ki ben.